Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Özgür Çetin ben. Biliyorsunuz Teknoloji Okulu'dan hepinize merhaba. Şimdi, bugün farklı videoda karşınızda olacağız. Neden? Şöyle çek bakalım. Güzel, güzel bir şeyimiz var görüyorsunuz. Bunu niye aldık? Bu tatlı baklavamız. Soğuk baklava geçiyor bu arkadaşlar. Bitter çikolatalı falan filan diyor diye geçiyor. Şöyle, o neden aldığımızı şu anda söylüyorum size. Osman, gelir misin Osman'cığım? Şimdi bizde her ay en iyi izlenen videoyu çekene ödül veriyoruz. Oo Masa kurmuşuz. Kurduk Osman Gergay senin için. şimdi benim için. Geçen ay sen... Hepsi hepsi benim mi? Yok hepsi değil biz yiyeceğiz. De şimdi <gülüyor> değil o zaman şimdi. Senin için deyince ben alır giderim onu o zaman. <gülüyor> ya çok bir buçuk kilo aldık ya Osman. Ha yeter yeter. Acımadık ya. yani en böyle ha. en pahalısını al dediğin en var? Alalım. Bak şu var. Soğuk çikolata. Oh, soğuk. Çikolatalı baklava diye geçiyor. Bu sütlü. Çok hafif bu arada arkadaşlar. Biz bunun müftelası olduk ya bu arada. Çok seviyoruz. <gülüyor> Kısa bir evet. önce tanıştık kendisini ama baya evet. güzel bu sattıymış. Neden aldığımızı söyleyeceğim. Şimdi Şubat ayında Osman'ın yukarıdan da linkini koyarız. E, fiyatı 7000 TL düşen evet. Z Flip bir dusu var. Samsung Z Flip. En çok o izlerdi onun videosu sizdendi. Ben de dedim ki o zaman. Sana alalım. bir tatlısma alayım. Evet, biraz pahalıya mal oldu. Neyse, buraya geçelim, buraya hızlı geçeriz. Şimdi Osmanlıciğim sana ben ellerimle vereyim bak burada. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel bunlar. Ve bu ayda muhtemelen yine sen kapacam bu işi, Yalnız söyleyeyim de. Yine baklavam. Hangi olacak. video var senin? Kripto videosu var galiba Kripto bu ayda. Ile Mart ayında. Işe. Bakalım. Kripto ama kesbir falan da koyduk ama da. Bu arada bu soğuk baklava çok bilinmiyor hala, biliyor musun? Çok bilinmiyor. Geçen. Evet. Ben bizim orada aradım. Adama dedim girdim bir tatçıya dedim soğuk baklava var mı? Yerim yeğenim diyor baklava sıcak olur. Ya bu bence şey benim bu. öyle bir şey değil. Yanlış anlama. Yaşar ustanın bu. özel tarifi bu bildiğim kadarıyla. Aa, bilmiyorum mucidi halan diyor ama soğuk baklavanın mucidi halan diyor sitesi, sitesi var mı? 3 tane yeter Osman sana. Yeter ya yeter. Yetmez alırız benim için değil mi yani? Bana evet, özel halan. Yani, yani. <gülüyor> ee, evet evet Osmancığım sana özel. Sana Bakalım özel. tadına ya hemen. Afiyet olsun. Ben de yiyeyim mi? Benim Başım Testini yapalım. Tadım, tadım testi yapalım yani evet. Şuradan böyle fıstıklı, sütlü bir de çok hafif bu ya. Ben öyle normalde çok şerbetli, tatlı sevmem ben. Ama bu gerçekten güzel ha. Hmm. Hmm. Kameramanımıza da mı ikram etsek, ne yapsak? Edelim. İstemiyor musun sen? İstiyorsun, ha, evet istiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet açtığımız en güzel kutu buydu arkadaşlar şu ana kadarki. Çok başarılı. Özgür Çetin inşallah bu kutuların devamı gelir. Valla bu gidişleri hep sen alacaksın Osman. Ben, benim... Bu arada e yok bunun yani. üstünde kakao var mesela, altında çikolata var. Geri kalanı bildiğimiz baklava gibi. Ama sütlü. Ama sütlü baklava. Evet. Yani şerbetli değil. Değil. O yüzden güzel yani. Enfes. Enfes gerçekten. Değilmenizi tavsiye ederiz. Teknolojiyi şimdi bırakıp bunların mı başlasak Osman ya? Yap güzel ya. testler yapalım böyle. Diyebilmesi güzel. Neyse kapatalım da izleyenlerin izleyen çekmesin ayıp olmasın. Sen de iyi götürdün ha? Biterim de bir. Ne bir. oluyor bu? Hayır hani yemek programları var ya. <gülüyor> nasıl diyor ya? Bu ne? Çikolatalı baklava. Ne? <gülüyor> şey vardı ya mangalın başındayken. Ben burada iyiyim ya. Siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyelim sizlere. Denemenizi tavsiye ederiz. Gerçekten güzel bir lezzet, değişik bir lezzet. Evet. Bilindik tatlıları çok fazla benzemiyor. Hani diyorsanız, ya ben baklavayı çok seviyorum ama çok ağır, bana ağır geliyor diyorsanız sütlü baklava gerçekten hem hafif hem de baklava lezzeti de var böyle çikolatalı falan gerçekten Öneririz güzel bir arkadaşlar. şey. Öneriyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz evet. Osman'a da böyle çok izlenen videolar çektiği için. Ben hep çekerim, sen yeter ki. <gülüyor> <gülüyor> baklava. Tabii her hafta şey, her ay baklava alamayabiliriz ama Şubat ayının ödülü bu oldu. Kanala. Bir daha kesimlik getiriyormuş. <gülüyor> Kanala abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal yada takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.